Burçlarına göre çocuklar serimize e, oğlak, kova ve balık burcu ile devam ediyorum. Evet e, oğlak burcu çocuğundan bahsedecek olursak e, özellikle burada e, güneş burcunu baz alarak e, yorum yapıyorum. Ancak e, ayı haritada daha baskın olan veya yükselen açısı daha fazla baskın olan e, yükseleni ve ayı oğlak burcunda olan çocuklar için de geçerli olabilir. Ancak ben yorumumu güneş burcuna göre yapıyorum. Evet e, oğlak burcu Kışın tam ortasında, havaların gerçekten tam soğuk olduğu, herkesin evine kapandığı ve bir dinlenme halinde olduğu bir zamanda dünyaya gelir. Genellikle oğlak bebekleri tombul olur, kilolu doğarlar ve çok fazla gülümsemezler, çok fazla neşeli bir bebek ve çocuk görüntüsü çizmezler. Genelde yavaş ve emin adımlarla hareket eden bir çocuktur o. Hedefini belirledikten sonra onun üzerinde azimle sebat ederek çalışırlar ancak çok fazla şanslı oldukları söylenemez. Çok fazla hızlı ve manipülasyon yeteneklerinin fazla olduğu söylenemez. Bu nedenle genelde emek vererek çalışarak mücadele ederek bazı şeyleri elde ederler. Ancak aynı zamanda bazı kurnaz tarafları da vardır. Bazı kurnazlıkları da çok güzel bir şekilde yerine getirebilirler. İstedikleri olmadığı zaman ortalığı birbirine katabilecek kadar da inatçı bir yapıları vardır. Genel olarak aslında güven tıpkı yengeç çocuklarında olduğu gibi olak burcu çocuklarında da oldukça önemlidir ancak bunu bir yengeç çocuğunda olduğu kadar kolay algılayamazsınız. Sanki hiç kimseye ihtiyacı yokmuş havasında davranırken esasında gerçekten derin bir şekilde güven hissini yakalamak isteyen ve aynı zamanda sevgiye fazlasıyla ihtiyaç duyan bir çocuktur ancak bu isteğini açık ve net bir şekilde ifade etmekten imtina edecektir. Sakin bir görünümü vardır ancak sakin görünümün arkasında gerçekten isyankar ve aynı zamanda inatçı bir kişilik taşır. Ve zaman zaman istediklerini elde etmek açısından da ufak çaplı küçük oyunlara başvuracak bir yapısı söz konusudur. Genelde oğlak burcu çocukları çocukluk zamanlarında yetişkinlik zamanlarına göre daha olgun tavırlar, sergilerler. Zira sanki yaşlı doğmuş ve zamanla gençleşiyormuş gibi bir havaları vardır. Bu nedenle sorumluluk sahibi, derslerinde her zaman çalışkan olan ama ancak her zaman başarılı olamayabilen verilen bir görevi yerine getiren ancak onunla inatlaşılmaması gereken ve yapmak istemediği bir şeyi zorla yaptıramayacağınız bir Çocuk karakteri sergilecektir oğlak burcu çocukları biliyorsunuz oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn'dür Satürn emek ve sorumlulukla alakalıdır çok çalışmak çok emek vermekle alakalı bir gezegendir dolayısıyla her zaman dişleriyle tırnaklarıyla kazıyarak belli bir mevkiye belli bir makama gelmeyi amaç edinen çocuklardır bu nedenle küçük yaşlardan itibaren kendilerine bir hedef ve misyon belirleyebilirler ancak duygusal taraflarının da beslenmesi gerekmektedir. Burada e, rol siz ebeveynlere düşmektedir. E, oğlak burcu çocuğunuzun e, sadece e, kurallar ve hedefler yönünde değil aynı zamanda duygusallık ve güven bağlamında da beslenmesi gerektiğini unutmamanız gerekmektedir. E, tüm oğlak burcu çocuklarında uluslararası yemenlik ve çocuk bayramını kutlarım. Hoşçakalın. Evet e, sıra geldi kova burcu çocuklarına. Kova burcu çocukları daha doğduğu andan itibaren oldukça etrafına karşı duyarlı, meraklı ve zeki olduğunu belli eden bazı hareketler sergiler. Sanki diğer çocuklardan farklı ve farklı bir takım yeteneklerle donatılmış gibi bir halleri vardır ve sanki dünyanın bilgisine sahipmiş gibi gözlerle dünyayı gözlerini açarlar. Özellikle kendi kendilerini telkin etme, kendi kendilerine vakit geçirme gibi bazı yetenekleri vardır. Dolayısıyla kendi dünyalarında oldukça mutludurlar. Ve aslında sizi de çok rahatsız etmeden herhangi bir derdi ve sıkıntısı yoksa kendisiyle vakit geçirebilir bir kova burcu çocuğu. Çok erken yaşlarda zekasını ve farklılığını temsil eden bazı hareketleri ortaya çıkacaktır. Ve e, aynı zamanda bu zeka e, marjinal bir zekadır. Yani diğer çocukların e, hayatı algılayış biçimlerinden farklı bir şekilde algılayacaklardır. Dolayısıyla sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi bir hal ve hareketleri vardır. Bu dünyadan değilmiş gibi bu dünyanın mantığını çözmekte ve algılamakta e, oldukça zorlandıkları e, kabul gören bir gerçektir. Çünkü... Kova burcu geleceğin burcu olarak temsil edilir. Uranüs tarafından yönetilir ve Uranüs biliyorsunuz her türlü sıra dışı, marjinal, orijinal ve devrimci Özelliğin simgesidir ve teknolojiyle, bilimle, astrolojiyle her türlü metafizik ilimle ilgilidir. Bu nedenle esasında varlıktan çok geleceğe yönelik sanki gelecekten gelmiş gibi bir hali vardır. Varlık gibi somut delillerle çok da fazla işi yoktur esasında. Genelde toplumsal konularla, sosyal konularla ilintili bir burç olduğu için kova burcu. Toplum ötesi bir hali vardır Kova burcu çocukların da bu fark diğer çocuklarla beraber gözlemlendiği zaman ortaya çıkacaktır. Oldukça bağımsızdırlar, Orijinal fikirleri vardır, özgürlüklerine düşkündürler ve aynı zamanda sabit bir burçtan olduğu için zaman zaman inatçılık özelliği vardır Kova burcu çocuğunun inatçılığı aslında Kuru bir inat değildir. Fikirsel konulardan bir sabitlik gösterir. Fikirlerini değiştirmekte, inandığı ideolojileri değiştirmekte zorlanan bir burç olduğu için ona bir şeyi kolay kolay kabul ettirmek mümkün değildir. Onu mantıklı gerekçe ve sebeplerle istediğiniz düzleme çekebilirsiniz ancak herhangi bir gerekçe ve mantıksal bir çıkarımda bulunmadıkça onu ikna etmeniz oldukça zordur. Evet e, aynı zamanda kova burcu 11 evi temsil ettiğinden e, arkadaşlıkları çok önem veren bir çocuk olacaktır oldukça sosyal bir çocuk olacaktır ancak e, çevresinde farklı e, lanse edilebilir e, bazen Hatta e, kendini arkadaşlıklarından soyutlama durum olabilir burada çünkü e, hayatı farklı algılayış biçimi arkadaşları tarafından tuhaf olarak bir e, damgalanmasına sebebiyet verebilir genel olarak bilimsel konular deneyler teknoloji ile ilintili gökyüzüyle ilgili konularda oldukça e, yatkınlıkları olacaktır ve bu konulara eğilim göstereceklerdir. E, aynı zamanda sayısal ve mantık e, zekası da e, gelişmiştir. Bu konuda da özel olarak yeteneklidir. Dolayısıyla teknik konulardan e, dediğim gibi e, özellikle ileriki yıllarda mühendislik, matematik gibi konularda başarı gösterebilecek e, bir çocuktur. Bu nedenle yönlendirmelerinin bu şekilde yapılması sağlıklı olacaktır. Kova burcu çocuğu okumayı, öğrenmeyi, araştırmayı çok sever. Bu nedenle ona bol bol kitaplar hediye edebilirsiniz, alabilirsiniz. Aynı zamanda gezegenlerle ilgili, gökyüzüyle ilgili, astronomiyle ilgili bilgiler içeren kaynaklar da temin edebilirsiniz. Oldukça dikkatini çekecektir. Eğer Kova burcu çocuğunuz varsa ona öğrettiğiniz her bilginin Sebebinin, nedenini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde aktarmanız gerekmektedir. E, salt e, emirle, salt e, itaatle e, çok da irintili değildir. E, doğrudan itaat etmekten ziyade aslında e, yanlış gördüğü her şeye kafa tutan bir yapısı vardır. Bu doğuştan gelen isyankar ve devrimci kafasını e, siz de e, artırmak istemiyorsanız ona her zaman mantıklı sebep ve gerekçeler sunmalısınız ki o da e, bunu e, kendi içinde özdeşleştirebilsin ve hayatında uygulayabilsin. Evet e, sevgili kova burcu çocuklarının da ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Hoşçakalın. Evet e, sıra geldi balık burcu çocuklarına. Balık burcu, zodyan, son burcu ve artık e, insanlığın bu dünyadaki tekamül yolculuğunun tamamlanmasıyla beraber maddi ötesine geçişi simgeleyen bir burçtur. Artık e, kış tamamlanmak üzeredir ve Yavaş yavaş bahar yüzünü göstermeye başlamıştır balık burcu dünyaya geldiğinde. Ve e, bilindiği üzere bir balık burcu e, kendisinden önceki 11 burcunda özelliklerinin e, kısmen kendisine mevcut olduğu bir burçtur. Dolayısıyla aslında e, sanki birçok hayat yaşamışçasına e, bir bilgin e, doğmuş diyebiliriz. Oldukça hassas, hayal dünyası e, çok kapsamlı ve geniş bir çocuktur. Aynı zamanda oldukça sempatik ve sevecen bir çocuk olduğunu da söyleyebilirim. Genel olarak yönetici gezegenlerin Neptün olduğu için Neptün de hayallerimizi, ideallerimizi temsil eden bir gezegen olduğu için uçuk kaçık bile diyebileceğimiz renkli ve oldukça sıra dışı bir hayal dünyası vardır balık burcu çocuğunun. Sık sık hayal kurmaya bayılır. Hayal dünyasında yolculuk yapmaktan çok hoşlanır. Çünkü gerçek dünyadan hayal dünyası daha renkli ve daha canlıdır onun açısından. Bu nedenle özellikle balık burcu çocuğunun gerçek dünyadan zaman zaman kopması, çok fazla sosyalleşme ihtiyacı hissetmemesi, kendi kendine aşırı vakit geçirme gibi özellikleri mevcut olabilir. Bu da zaman zaman ileriki yıllarda özellikle depresyona veya melankoliye yatkınlığı artıracaktır. Bu nedenle balık burcu çocuğunuz varsa özellikle sosyalleştirmeye gayret göstermelisiniz. Arkadaş çevresiyle paylaşmaya, gerçek dünyayı biraz olsun anlamaya ve tanımaya ihtiyacı vardır balık burcu çocuğunun. Özellikle Balıkburcu çocuğunun sanatsal yeteneklerinin fazla olduğunu söyleyebilirim. Şiire, müziğe, edebiyata yatkınlığı fazladır. Bu alanda yönlendirebilirsiniz ve bu hayal dünyasını aslında bu şekilde ortaya koyabilir. Daha verimli ve daha sağlıklı olacaktır. Balık burcu değişken burçlardan biri olduğu için sık sık balık burcu çocuğunuzun ruh halini değiştiğine şahitlik edebilirsiniz. Bazen çok neşeli, hemen ardından çok üzgün ve melankolik bir hale bürünebilir. Zaman zaman kendi içine kapanan ve zaman zaman sosyal bir çocuk olabilir. Siz tam olarak ee, ne olduğunu algılayamayabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini e, algılayamayabilirsiniz. Bu esnada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak e, o adaptasyonu oldukça yüksek. Her telden, her arkadaşla vakit geçirebilecek. Özellikle e, kendinden yaşça büyüklerle daha kolay anlaşan zira dediğim gibi olgun bir ruha sahiptir. Tıpkı oğlak burcu çocukları gibi e, bu, sanki e, bu dünyada bir defa yaşamış ve yeniden dünyaya reyen olmuş gibi bir hali vardır balık burcu çocuklarının. ve Dolayısıyla e, aslında kova burcu çocukları gibi dış dünyaya adapte olmakta güçlük çekebilir. Aynı zamanda e, birçok şey balık burcu çocuğunu şaşırtmayacaktır. E, o genel olarak anlayışlı, hoşgörülü bir çocuktur ve e, aslında her şeye karşı eşit mesafede olduğu için olaylara aşırı tepki göstermesi de söz konusu değildir. Küçük yaşlardan itibaren e, e, aşkı yaşayabilir. E, küçük... E, i̇lkokul aşklarını e, balık burcu çocuğunuz yaşayabilir. Duygusal dünyası oldukça renklidir. E, yine hayal dünyasında e, bazı platonik ve hayali arkadaşlıklar e, elde etmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla balık burcu çocuğunuzun bir hayali arkadaş olup olmadığını e, takip etmeniz e, özellikle tavsiye edilir. Genel olarak e, çabuk kavrayan, çabuk anlayan bir yapısı vardır. Oldukça zekidir. Ancak tek sorun e, konsantrasyon eksikliği ve dikkat eksikliğidir. Zaman zaman adapte olmakta zorluk çekebilir. Ancak e, ciddi bir taklit yeteneği ve ciddi bir öğrenme kapasitesi vardır. Bu nedenle e, bazı şeyleri anlatırken, öğretmeye çalışırken, okul yaşantısında özellikle çok fazla zorlanmayacaktır. Ancak derslerde zaman zaman hayallere dalmak veya ders çalışırken zaman zaman başka dünyalara... E, geçiş yapmak gibi bazı ölüm, olumsuz etkileri ve özellikleri olabilir. Çok fazla e, yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyemem. Genel, genel yapısıyla uslu, sessiz, sakin bir çocuktur. E, hatta anne babasına hemen hemen hiç eziyet etmeyen, onları anlayışla karşılayan e, olgun bir hali vardır. Bu nedenle ebeveynlerin bu hususta çok fazla sıkıntı yaşamaması oldukça doğaldır. Ancak dediğim gibi burada çocuğunuzun özellikle bu sessiz sakin halinin arkasında yatan Nedenleri de sizin bilhassa özel olarak araştırmanız gerekmektedir. Hayal dünyasından çıkarıp gerçeklerle de zaman zaman çocuğunuzu yüzleştirmeniz gerekir. ve Aynı zamanda hayallerinin uçuk kaçık olduğundan bahsetmek yerine onun hayal ve yeteneklerini keşfedebileceği, değerlendirebileceği bazı alanlara yönlendirmeniz oldukça verimli ve faydalı olacaktır. Çünkü Neptün Jüpiter'in bir üst skalasıdır. Gerçekten hayalleri dahi gerçekleştirebilecek hayal ve asla gerçekleşmez dediğimiz şeylerin gerçekleşebileceği yeteneklerle donatılmıştır balık burcu çocukları. Bu nedenle onların hayallerini hedeflerini küçümsemeyin ancak gerçek dünyadan da kopmalarına müsaade etmeyin derim. Onun dışında balık burcu çocukları genel olarak e, aşırı merhamet e, duygularından ve tıpkı karşıt burcu e, başaklar gibi hizmetle alakalı e, bir burç oldukları için fedakarlık etmekten ve merhametten e, oldukça e, hoşlanacaklardır. Dolayısıyla hayvanlara, zayıflara, çocuklara karşı e, oldukça duyarlı olacaklardır. ve Zaman zaman e, bunlara yardım etmek isterken Hatta bilmeden zarar verebilir. Sakarlıkları meşhurdur balık burcu çocuklarının. Zaman zaman sakarlıklara meyli söz konusu olabilir. Evet 12 burcun özelliklerini bu şekilde anlatmaya çalıştım. Burçlarına göre çocukları umarım faydalı ve eğlenceli olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.